Bugün 8 Ağustos 2021 Pazar Güneş günündeyiz Aslan burcundaki ay güne cesur ve ateşli enerjiler veriyor erken saatlerde ay kova burcundaki satürne karşıt açı yapacak baskı ve engel yaratan bazı durumlarla karşılaşabiliriz karamsar ve melankolik hissedebiliriz otorite figürleri ile ilişkilerde de zorlayıcı durumlar oluşabilir İçinde bulunduğumuz şartlara fazla kişiselleştirmeden objektif ve rasyonel yaklaşmakta fayda var. Öğleden sonra 16.50'de Güneş ve Ay Aslan burcuna kavuşacak ve 16 derece Aslan burcunda yeni ay olacak. Aslan burcu aşk, çocuklar, sanat, sanatçılar, yetenekler, maceralar, cesaret, risk, şans, eğlence, keyif, oyun, sporla ilgili alanları yönetir. Liderler, yöneticiler, ünlüler, sahnede ve göz önünde olan kişileri de Aslan burcu temsil eder. Yeni ayın enerjileri genel olarak bu kavramları günlük hayatımıza daha fazla sokabilir. Kabuğumuzdan çıkmak, kendimizi daha fazla göstermek, dikkat çekmek isteyebiliriz. Yaşamın keyifli, eğlenceli yanları bizi daha fazla çekebilir. Boğa burcundaki Uranüs'e dik açı yapan yeni ay, hayatımıza hızlı ve beklenmedik yenilikler de getirebilir. Kendi isteklerimizi ve duygularımızı öncelik verebilir, zaman zaman fevri davranma eğiliminde olabiliriz atacağımız adımlar geri dönüşü olmayan değişimleri de tetikleyebileceğinden dikkatli olmalıyız siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun